Bizim olayımız bu. Hayallerimizin peşine düşeriz. Bazen düşsek de yola devam ederiz. Söylediklerimizle trend biziz. Biz hep keşfet değil. Üstün. Yakaladık köşe bucak sanki burada hiç kaçacak yoktu ya Her birlikte güçlüyüz Onlar istediğini de sanıp çıkacak sesimiz Gece dönüştün Enerjini kat Durma yerin ortamı sallamaya bak Bir kere geldin dünyaya tadını çıkar Özgür ol gün gelince kanatlanınca Babamıza düş, gece boyu fresh Tüm hayatım free, star, yanıyor ateş ya. Bütün hepsi boş ama bunun tadı başka Bu nasıl bir his, bizi düşürüyor aşka Gerçek white life, ahadir iska Tekrar tekrar sahnedeyiz, gözü zirve Kes, fulgata bas, biz bir kaçımız Siz, siz seviniz ya Yok yok, görmedin isterim İran adına bize, kimse manifest eder Go go, Doldu gözlerin, çünkü başardık ve Düştüğünüz anında yükseldim bak Kartın açık oyna bizde faso yok Bayımızı almadan gitmeyeceğiz oh Kara görünmü baştan Hiç bizimle gelmedin Ki gör ne gözlerin Belki başa mı kışta sardı, unutmadım ben kimim Baktım da aynaya gördüğüm olmak isterim Yok için de İnanmadın ama şimdi istersen imzama. Problem geçip gider. Tutundum tutumaya düştüm ama hazır değildim kırılmaya şans vermeye gerek. Duymadım durulmadım uçmayı bilmiyor kendileri ya da zarere? Topladım kafamı yerden Haberim yok hiçbir endem. Bu gece bütün şehir bende. Bu gece bütün şehir bende.